bir lider, bir lider. Başla, başla. Hayır. Ya evet. ha, ben de bekliyordum ben de dinleyeyim. Bir öyle. Ha, çok var. Hmm. Şimdi böyle ayak basıyor her kan tokatta 2 yere bir değerimiz. Bir bu 27 sıfır bağcık ileride böyle. E kimlerin buza Biz kapalıdan içeri girecek. Atanın bilgi Evet, benim benim benim benim benim benim benim böyle, böyle mi Sevgili hocam böyle bir böyle. şey. Ortada şey Her şöyle. Evet. Mademiz, tamam. Burada, tamam. Dışarıdan geliyor İçeride koyacağım yer bulacağız. Hı hı Şimdilik şehidin altına koyalım. 2'ye kadar uyuyalım. uyuyamadım. Gece saat 2'ye kadar uyuyalım. 2'den kalktım olmadım. Bizi de yazdıktan sonra uyuyamadım. Evet. Kendi şeylerim var. Hece vezim, serbest vezim var. Bir de Türkiye'de 81 ile 5 bin adet dağıtılan bu tablolar. Murat Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüzün ve Valimizin onayıyla. Evet. Her daim inşallah bu dünya ve cennette, İnşallah da, da kaşınlar. İnşallah. Evet. Bey be. nasıl Hiç zahmet Anacığım otursak ben daha çok mutlu Ben konuşacağım. Burada top benim ayarlarım. <gülüyor> <gülüyor> top bunun da Amcam o pek evet, tık bir evet. şey içme. Sen nasıl de. yeter. Evet. Ortamı. beş da sekil okul biliyorum. Yirmi Sakarya. Bir yıl İzmir Çeşme. İki yıl buç bulanık. Oğuzun yetmiş dokuz. Oğuzun yeni Şehit oğlum yetişik. Bize valiliği. Öğrenden kitap var. Hı hı. Kitap beni güneşidir okursan aydınlatır okumasan ya tozlanır ya örümcek bağlar. Oğlum okuduğu kutsal kitap onu getirebilecek bayrak sardı üstte. Hmm. Evet. Dener gördüğümüz bir konak meydanında daha büyük bayraklarla niteliği ve niceliğiyle. Bu hmm. evet. <gülüyor> <gülüyor> devlete 30 yıl gerek. Paşa paşam dedi bak dedi, hocam ne diyor bu belgeyi mi? bu da derneğe vermiş olduğum hizmetler ötürü böyle bir belge yani. buraya binden fazla öğretmen gelmişti binden fazla albay gelmişti pardon yüzden fazla albay gelmiştir. E, 44 general gelmiştir bunun 4'ü or rütbesinde or general gelenlerden 5 kişi geldi biri geldiğinde müze yoktu bu türkçilerin güçlendirme bakmıyor Birisi genel müdür olacak Ankara'da. Evet bu genel müdür. Bu tüm genelar. Bu tüm genelar. Bu genel kurmay başkanı. Deniz <gülüyor> Kuvvetleri Komutanı. Benim yazdığım şiir meseleli baş olunca hem de radyo televizyonu üst kurulu sat sebaysi yaptı. Yahvet Bakanı. Bundan da gurur duyuyorum. Yani Türkiye'de hmm. Türkiye'de 80 bin yenge izin var. Hem o Tablodan ötüreyim. Ben bu marştan ötüm. 12 şehitliğine verdi. yılımı verdim. Hiçbir bari hiçbir garizom komutanı, Sakarya'da kaldığı süre içerisinde beş sefer şehitliğine... Ali Bey'in elinde, Ali ben de görüşüyorum. Dünyanın en yaşlı kazısı Türkiye'mize nasip olmuş. Hüseyin Kaçmaz, o resmi çeken benim. He. 1884'te doğmuş, 1994'te 110 yaşında ölmüş. Üç savaşa katılmış Mustafa Kemal'i Bu da onun oğlu, evet. Dünya Barış Elçisi'ydi. Bunun bütün giderlerini Nebile Hanım karşılardı. Demekli hmm. öğretmen o da. Bu sene 30 Ağustos'ta Dumlupınlar'da kalbi durdu onunla. Hmm. Cenazeyi üç gün sonra duydum. 5 sayfası harika. bana 26, 27, 28, 29 arka kapağın içine. Bu benim. Buradan girince biliyorsunuz, bu şiir benim. Seren sesim bu şiir benim. Bir gece de iki evet. şeref de ben daha bir gün, iki gece. Seren takipimi neden sen çok seviyorum. Çok çalışıyor. Maşallah. Kütüphaneyi gördünüz mü? Kütüphaneye bir şans yok kazan. Güzel Görmedik de. Ne özledin sen? Evet hocam il eğitim mi Hocam Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü'nün ziyareti ve Öğretmenler Günü hakkında neler söylemek istersiniz? Efendim Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ebu Bekir Sıntık Savaş Şan, müzemizi ve ailemizi bu anlamlı günde Öğretmenler Günü'nün 94. yıl döneminde ziyaret etmelerinden mutluluk duyduk, memnuniyet duyduk, gurur duyduk. Bir emekli öğretmen olarak artık ne yapabiliriz bu yaştan sonra? 12 Mart 2023'te 2023'te 80 yaşını bitirmiş olacağız. 80 yaşında bir emekli öğretmen ancak böyle bir sevgi, saygı bekler, ürbet bekler. Bir de bizi hür ve bağımsız yaşatan. Geçmişte atalarımız, dedelerimiz, bugünse evlatlarımız, bir şehit babası olarak tüm şehit ailelerinin, şehitlerimizin arılarını yaşatmak hepimizin görevi. Ama ben biraz daha fazla çalıştım, ee, biraz daha fazla uğraştım, bunu tevazu göstermeden söylüyorum, tevazu gösterirseniz mesaj olmaz, karşıya bir mesaj veremezsiniz. Yaptıklarınızı söyleyeceksiniz ama abartı yapmadan söyleyeceksiniz. Abartı olmayacak, tevazu da olmayacak. Tevazu olursa gizlik alır her yaptığınız iş. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Başta bu anlamlı günde baş öğretmenimiz, baş komutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. Şükranla anıyoruz, anmamız gerekiyor bir büyük noksanımız var, bir büyük eksiğimiz var. Nedir o? Atatürk ilkelerini anlatır, anlatırken Atatürk birlikçinin özüne değineceğiz. Bunu kavratmamız lazım. Öğretimize, öğretmenimize, velimize, halkımıza bunu kavratmamız lazım. Yani Kurtuluş Savaşı gerçekleşince, misal ki milli hududları çizilince yurt içinde kalan yurttaşlarımızın dini dili vesebi e, ne olursa olsun bizim birinci sınıf vatandaşımızdır, yurttaşımızdır. Ne mutlu Türk'ü diyene. Evet, e, ne mutlu Türk'ü diyene. Eğer bunu diyemiyorsak Türk vatandaşı olamayız. He, Türkiye'de 36 38 dil konuşuluyor. Lazio, için Çingenesi, Abazası, Çerkezi, Arnavutu, Boştağı. Ee, bunu saymaya kalkarsak 36-38 arasında dil var. Değişik dinler ve mensup kişilerimiz var. Ermeni vatandaşlarımız var. Rum vatandaşlarımız var. Hele özellikle İstanbul'da, Hizmet'de. Ee, bunlar e, nöbetçi ve subayı kolluğu tutuyorlar. Askerlik yapıyorlar, kanunlara uyuyorlar, ülkelemeyi yapıyorlar. Türkiye'deki kanunlara göre e, bu kanunlara uyarak e, vergi veriyorlar, oy veriyorlar. O zaman ne mutlu Türk'üm diyenin sözcüğünün anlamını çok iyi bilmesi lazım. Yani etnik kökeni itibarıyla değil, dini inancı ile ile değil ya ya Dini, dili, ırkı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran her vatandaş bizim birinci sınıf vatandaşımızdır diyor Mustafa Kemal'imiz. Yani hiç kimseyi ayırmıyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye ayırmıyor. Bunu milli eğitim müdürümüz, il, ilçe milli eğitim müdürü, il, il milli eğitim müdürü, yardımcıları, buradaki şehit Fatih Kemal Yarar okulunun müdürü bunların ziyaretinden son derece mutluluk. Duydum, gurur duydum, bizi hatırlamalara yeter yani bizim hem e, bir şey yaptığımızı, bir şey olduğumuzu gösteriyorlar. E, biz de kendimize, ona göre önem veriyoruz. ki hakikaten bir şey yapmışız Türkiye'de ya yani. Türkiye'de izimiz var. Türkiye'nin her ilinde, her ilinde bu tablolarla, bu tablolarla izimiz var. 81'iyle, Çanakkale geçilmez maaşıyla izimiz var, tablolarla izimiz var. Bundan mutluluk duyuyorum. Şehit oğlumun maaşını eğitim ve kültür amaçlığı harcamaktan da gurur duyuyorum, emnuniyet duyuyorum. Öğretmenler günümüz kutlu olsun, sağlıklı olsun, sorunsuz olsun... Huzurlu olsun. Ben size bu anlamlı güzel günde bize gelip e, burada burada destek olmanız, yanımızda olmanız, e, bizim e, hafızamızdan çıkan şeyleri hatırlatmanız da yarar gördüm fayda gördüm. Size teşekkür ediyorum. Minneti şıkkına soruyorum. Üniversitede eğidi e, hocamız Enis Şahin. Hocamız, Enis Şahin. Enis Şahin, profesör hocamıza da selamını, sevgilerim, saygılarımı iletelim lütfen. Onlar da, onunla beraber de bekleriz burada kahve içmeye. Ben size teşekkür ediyorum.